Ya oy harika diyin diye söylemedim, eleştirilerinizi gerçekten eleştiri maksadıyla yapın, o, yani adamı daha iyiye çekecek eleştiriler yapın. Yarrak gibi olmuş amınavodum, yarrak Hollywood'da yönetmen olursun amınavodum sala gibi yorumlardan artık bıktık. Bıktık yani. Bence çok güzel olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş ama şurası olsa daha güzel olur, açısı daha güzel olur gibi falan filan. Kanka hoş Oo, geldin. Ooo kanka hoş bulduk ya ne var? Yedir, geç içe, Kanka seni deyip bulamadım ya, oturtkaya <gülüyor> kaybolmuş burada. Oğlum konunu gönderdim lan ona baksaydım ne ya. Oğlum ya baktım da gene beceremedik işte. Ee bizimkiler nerede? Geldi şimdi kanka, konuştum ya. Hı. İyi, nereden geldi böyle yemek yapmak aklımda? Ya kanka şey, sohbet muhabbet olsun falan, konuşuyorduk bu zaten. Hayranım niye gülüyorsunuz ben bir anda kameranın açı <gülüyor> açısına Sizin güldüm. İzlenen nerede? Daha çok tayyare. du, du rolüne güldüm ya. Yani. Troll de olabilir bilmiyorum. İzlenilmiş işte. mi? Yok kaykaya. O yüzden değildi işte dersler dershane falan işte işte sınav senesi. O yüzden pek gitmek istemedim. Zannediyorum ee, hiç burada. Onlar yakışıyor ya. Arada da eğlenildim ha. Evet evet haklısınız. Ben... Okul başlayınca da benim gibi bir şey oluyor. Al bir ya. Son akşam yemeğine geldik kardeşim. <gülüyor> Ama bak, bak. <gülüyor> Beyler hoş geldiniz. İş bulduk. <gülüyor> ne yapıyorsun? İyi kanka sen? İyi duramam. Naber kankasın? İyi kanka. Şey... Gelere mi geldiniz lan? He, evi yoğuyom, yoğuyomuz üstünde. He, İyi, Gelin, buyurun, içeri geç. Selam Memir. Selam. Kanka. Mehmet. Kanka, bir şey istiyor musun? Yok kanka, sağ ol. Çiçek Ben de isteyim böyle. Kanka, bana bir bira getirsene ya. Eyüp ediyorsun, getireyim kanka. <gülüyor> <gülüyor> Naber lan, sik su yemiyorsun. Artı sik yapma lan. Eee siz tanışıyor muydunuz? Tanışmıştık. <gülüyor> Şimdi burada oyunculukları mı yorumlamamız gerekiyor yoksa yönetmenliğiymiş ona takılın. Siksiyemir demek. <gülüyor> aynen aynen. Ha <gülüyor> oğlum doğru lanla var. Afiyet <gülüyor> olsun. Buyur. Afiyet olsun. Eyvallah kanka. Bu çocuktan bir puşluk çıkacak. Bu saf bu bundan bir şey olmaz. Kanka niye yanımsattın oğlum lan? boş Holly Bonny demiş ki Sinematografi ile uğraşan biri olarak arkadaşı veriştiri yapayım o zaman Video geçişlerine ve sahneye vurulan ışıklara biraz daha çalışmalı Kurgu yer kendisi yapıyorsa farklı sahnelerdeki renk uyumuna biraz daha dikkat etmeli bence Artı bir Mesafi olsan anı o zaman yani. Kimler? Siktir et oğlum mesafi Bu en grubun en bıçkını en mı? Yani. Oğlum, İyi siktir. tamam kanka sen görürsün Kardeşim bir kere dip sesi bir kaldır. Bak küçükten başlayalım. Şu sesleri neydi o Adobe'un bir programı vardı. Dip sesi bir kaldır o sesi bir gitsin. Sonra herkes telefonundan cebine götüne mötüne bir yerine paranız yoksa şu AliExpress'ten ucuza 2 liralık yaka mikrofonlarından alın. Ama film çekiminde ya da dublaj yapın. O da samimi olmaz. Ya gizli yaka mikrofonu alın. Sesi çözdük. Arda gelin herkes gözlükle Soş Yok oğlum estağfirullah ya Herkes kanka yeni geldi Öyle mi? <gülüyor> Nasılsınız beyler? İyi kanka sen? Ben alıyorum bunu Tamam buyur Yemeği sipariş ettiniz mi? Yok lan daha söylemedim. Tamam. Ne istiyorsunuz? Kanka varsa kaburuk alayım yani. Tamam Kanka ben bir Urfa abla, al al al al alırım ya Bana Adana söyle kanka ya Tamamdır. Kanka ya bana da pirzola söylediler. Neye bağlayacaklar çok merak ettim. Tamam. Böyle lan amacın? Aynı temiz. temiz. temiz. Tamam. Söyledik geleceğim. Kaburga istedi. Ne içecek ne var? En son kaburgayı yemedim Yedim mi bilmiyorum kaburga Birader. Yaşar. Hep beraber çiğdem ayırmakta. Kanka ben içmiyorum. Niye lan? Diyeteyim yani. <gülüyor> Yazıklar, adam aykın oldum ya. Böyle diyet mi olur adam? <gülüyor> <Gülüyor> Tamamdır beyler. Siparişlere veririm. Kanka ya ben de bir sigara içeyim. Çık kanka da küllük kullan. Tabi. Bir de herkese söylüyorum. Şu kanka lafını bir cümle içerisinde 5 kişi 10 defa kullandığında çok antipatik kaçıyor. Gerçek hayatınızda kanka lafını kullanmayın. Allah rızası için. Kanka iyi ki iyi ki bu buluşmuşuz <Gülüyor> yani. Vallahi çok, çok iyi yaptım. Aynen ya. Bayader hep yapalım diyoruz ama bir türlü yapamıyoruz. Yani değil mi lan? Vallahi aynen Ya oğlum, ne bileyim ya bir yoruldum falan dedim hep beraber bir yemek yiyelim. Böyle güzel bir akşam yemeği geçirdim dedim hep beraber. Ne de güzel yaptın be. Kanka bu arada içecek bir şey ister misin? Hayır, yemek gelsin hep beraber içeriz artık. Kanka sen bir durgun dur, dur, dur, dur, dur musun ya. Bir şey mi oldu? Yok kanka ya Valla Bu ara Bak ya. şu an kanka batmaya başladı artık Biraz her şeyi üst üste bildiğim ya Nasıl kanka ya? Kanka Ailemde falan Sıkıntılarımız var birazcık Bir de işte Dersler falan Böyle çok sınava gidesim de yok Öyle ya Kanka O yüzden mi gitmedin tatile? Ya kanka o da var da ne bileyim yani biraz Yalnız hissediyorum kendimi Ya yani ne bileyim böyle sanki beni umursayan kimse yokmuş gibi Kanka iyi bir diyorsun ya biz varız Eyvallah Ama işte Ya bir yalnızlık var onun gene Oğlum Sen daha içmeye başlayan alkol muhabbetine başladın ya Değil lan? Biri bir arın kendime de İstiyor musunuz bir şey sen istiyor musun? Olur kanka Tamam O zaman az bir müzik kuradın da eğlenelim. ne diyorsunuz? Açalım <gülüyor> Agam benden sana söylemesi yani artık Özgüvenini falan da toparlayamazsın yani Bu işten sana hayır falan gelmez Ya haklısın da nasıl toplayacağım işte E içeri <gülüyor> Oğlum git adam içeri mi toplayacak onun <gülüyor> özgüveni. Evet oğlum Oğlum alkolik adam alkolik Çak mı alkolik lan <gülüyor> Ya beyler tamam ben ben derdim, derdimi kendim hallederim de, de, de, de, de, de ya. Siz beni sol sol sol sol sol Tamam oğlum ya, sıkmayacağım. Arda kanka sen bir şeyler anlatacaktın da araya çok şey gitti, anlat istersin. Ya kanka çok önemli bir durum değil ya. Kendi kafamda yaşadığım bir şeyler yapmayalım. Kanka biz anlattık ya, sen sen sen de anlattın. Kanka valla çok böyle anlatmaya değerli bir durum yok. Alkol girince kankalar azaldı. Ben de fark ettim. Fark Kanka ettim. en son aileine kaldı. Azalmamış. Azal ya o da hepimizden ettiği kadar abi aslında yani. Fazla bir şey yok. <gülüyor> ya neyse beyler. Onu bunu boşverin de. hepimiz çok seviyorum. Yani... İşte kendinize dikkat edin abi ya yani Belki bir süre görüşmeyebiliriz Dur oğlum niye görüşemeyelim onunla adam, adam İçe içe kapıyı bulu bulmuş ya <gülüyor> Evet kanks sen ne zaman kalkacaksın Bir iki dakika ya Annen baştan kalkayım o zaman beyler Evet hep beraber gidelim o zaman Olum 2-3 öre toparlayalım Kanks <gülüyor> <Aynen, aynen. gülüyor> Oğlum ben hallederim ya. Yok, yok, oğlum, yok, ya. yok kanka valla ben hallederim, Hı, hiç öyle açmıyor. İyisiniz abi. Baskeler taktınız mı beye? Baktık tabii oğlum. Takalım. Kanka hadi görüşürüz. Beyler. Hepinizi çok seviyorum, kendinize iyi bakın. Kanka biz de seni severiz de, sen biraz çok içtin galiba. Allah'ın ne alakası var Çok sağ olun benim için. Kanka tekrar yapalım. Kanka tekrar yapalım. Sonunu bende çok merak ettim. Şu şey aldım. Aile arkadaşım ailem. Bu mektubu ölümüm hakkında aşıklıklarım için yazıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Mutsuz bir insan değildim ve intihar, intiharımın sebebi mutsuzluğumdan ibaret değildir. On yıl yıllık hayatımda beni mutlu eden birçok şey yaşadım. Harika bir ailem vardı ve çok güzel arkadaşlarım. Bunlar güzel e, anılardı benim için. Dün akşam düzenlediğim akşam yemeğinin amacı arkadaşlarımın son bir güzel akşam evime geçirmekti. Anne baba yanlış anlamayın. Benim bunu yapma sebebim sizler değilsiniz. İkiniz hayatım boyunca beni mutlu etmek için. E, e, bu boncuklu tabanca 10 liralıklardan. Nelge yaptığı sizlere. bunlar için çok teşekkür ederim. Hayatım bitirme sebebi bu hayatın bana göre olmadığına karar verdim. Hayret var mıdır yok mudur bilmiyorum ama burada benim mutlu olabileceğim bir gelecek yok. Hayatımda genel olarak düşüncelerimin problemlerini önemsiz gördüğünü düşünüyorum. Ve artık bundan sonra bu dünyada kalmak istemiyorum. hayatım olan herkese çok teşekkür ederim. Sevgilerimle. Değerli arkadaşlarım ve ailem. Bu mektubu ölüm mak... Ya ulan niye okudum okuyormuş. açıklık getirmek için yazıyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Mutsuz bir insan değildim. Ve intiharımın sebebi... Mutsuzluğumdan ibaret değildir. 18 yıllık hayatımda beni mutlu eden birçok şey yaşadım. Harika bir ailem vardı ve çok güzel arkadaşlar edindim. Bunlar güzel anılardı benim için. Dün akşam düzenlediğim akşam yemeğinin amacı arkadaşlarımla son bir güzel akşam yemeği geçirmekti. Anne, baba, yanlış anlamayın. Benim bunu yapmamın sebebi sizler değilsiniz. İkiniz de hayatım boyunca beni mutlu etmek için elinizden geleni yaptınız ve sizlere bunlar için çok teşekkür ederim. Dik yürü dik, benim gibi yürüyün. Hayatımı bitirmemin sebebi ise bu hayatın bana göre olmadığına karar verdim. Ahiret var mıdır yok mudur bilmiyorum. Ama burada benim mutlu olabileceğim bir gelecek yok. Hayatımdaki genel olarak düşüncelerimin ve problemlerimin benemsiz görüldüğünü düşünüyorum. Ve artık bundan sonra bu dünyada kalmak istemiyorum. Hayatımda olan herkese çok teşekkür ederim. Sevgilerimle Arda. Saruhan ve 2 izlemişler. Şimdi kardeşim, benim sana yorumum. Öncelikle, kanka V2, öncelikle yaptığın 10 dakika 40 saniyelik kısa film hiçbir mesaj içermiyor. Benim beklentim izlerken, önemli değil ne oldu? Benim beklentim şuydu, ee, bu intihar mevzusunu Başa yedirip sonrasında anlamlı bir şekilde intihardan vazgeçmesini güzel bağlayabilirdin senaryo olarak. Çünkü intihar etmek zaten dünyanın en saçma şeyidir, en gereksiz şeyidir. Ee, bunu belki de intihar etmeyi düşünen, bu saçma yola giren insanları e, bir tık daha toparlayabilecek mesajlar vererek güzel doldurabilirdin. Yani konu sadece çekim, açılar, kamera vesaire değil. Ee, izlediğimiz şeyin bir amacı hizmet etmesi gerekiyor. Kendim bak anlamadım konular ama yorumluyorum bir izleyen olarak. Evet, sonun orada sıçmak için bile yaşanır diye müzikle birlikte versen.